185. sayfada kalmıştır. Buradan devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İmanın artıp e, eksilmesi konusu ile ilgiliydi. Burada tekrar ilkeyi hatırlatalım. E, yani İmam-ı Azam bir kavramın bir kavramı bağlamlarına göre anlamlandırmaktadır. İman ama hangi iman? Artar ama hangi açıdan artar? Artmaz ama hangi açıdan artmaz? Evet devam ediyoruz ve min buradan hareketle kale el Muhammedun ala ma zekerehu anhu yani hulasa isimli eserde zikrettiği üzere ne demişti? Ve burada da bir edebi ifade ediyor. Eee ekrahu en yaqula imanika imani Cebrail'e yani şunu demekten hoşlanmam. Yani benim imanım yani nesnesi açısından bile yani aynı şeye iman etmemiz itibariyle imanımız bir olsa da değil mi Kadir Hocam? Evet. Ee, tekrar Üsta, da tek, tekrar takdim edelim. Yine Kadir Hocam Allah razı olsun. bize eşlik ediyor. Ee, hoş geldiniz diyorum tekrar ona. Estağfurullah Hocam. Ee, benim imanım Cebrail'in imanı gibidir demeyi doğru bulmuyorum. Ve evet. lakin ne diyorum? Yegul'u şöyle demek lazım. tu bima âmene bihi Yani Cebrail Aleyhisselam'ın inandığı şeye inandım. Demek daha edebe yakındır. Evet. Alıntı burada bitiyor. Ve zelike enel evvele. Şimdi cümlenin birinci kısmı. Yani imani ke imani cebrail şeklindeki birinci cümle yuhimu şöyle bir şeyi e, akla getirir. <gülüyor> yani akla getirir derken burada vehmettirir. Yersiz olan bir şeyi insanın zihnine getirir anlamında enne imanehu ke imani cebraile min cemi'il vücuh. ya sanki onun imanı da bütün yönlerde. Yani nesnesi, öznesi aklınıza ne geliyorsa hepsi sanki bütün yönlerden Cebrail'in imanıymış gibi bir şey e, insana vehmettirir. Dolayısıyla ve leyselemuke derken yani bu iş bu böyle değildir yani sadece e, aynı şeye inanma bakımından, yani nesnesi bakımından aynılık vardır. Diğer açılardan farklılık vardır diyor. Lima ve fark بين بينهما هنالك ikisi arasında apaçık fark vardır yani cebranin imanı ve insanın imanı bunlar farklı şeylerdir. Ve qale fil vasiyeti eee İmam-ı vasiyede der ki sünmel imanu la yaziidu ve la yanqus iman artmaz da eksilmez de. Niçin nehu? La yutasavru ziyade el-ı imani illa binuxan el-kufri çünkü e, imanın eksikliği pardon küfrün eksilmesiyle iman artar diye bir çerçeve düşünlemes. ve yutasavru nuxan el nuksanul imani illa binizyade el-kufri küfrün artmasıyla da imanın eksilmesi gibi bir şey de düşünülemez. Yani mantık olarak, varlık olarak, e, realite olarak, fenomen olarak ne derseniz deyin, yani iman ve küfür böyle partının iki kefesine konulup tartılacak, işte yüzde yetmiş bu ağır, yüzde otuz bu daha hafif şeklinde bir şey değildir diye can, ifade ediyor. Evet, evet bunda, Kadir Hocam. E, la illa kalıbını da şey yaparak şöyle de mana verebiliriz aynı anlamda. E, Hı -hı. İmanın artması ancak küfrün azalmasıyla düşünülebilir. E, i̇manın eksilmesi de ancak küfrün artmasıyla olabilir. Bu Ebu Hanife'de vardır ya bir e, iman atmaz ve eksilmez. Çünkü eğer artıyor derseniz iman artarken küfür azalıyor demektir bu. Hı hı. iman azalı der, evet. küfür artıyordur. İkisi de iman ve küfür bir kalpte bulunamayacağı için bu tarz bir şey evet. aslında tasavvur edilemez, düşünülemez der. Evet. Yani e, bilmiyorum, benim verdiğim şeyde sorun var mı hocam biraz? Bu aynı manada hani şeyden de böyle hı hı. şey verilebilir, hani la ilahe kalıbından da düşünerek öyle de verilebilir. Evet. Diye şey yaptı Evet, yani. Ben aynı manada. Yani işte, yani yani aslında baktığımız zaman şey anlamı da çıkıyor yani. Ancak küfrün ziyadeleşmesiyle iman evet. eksik olur. Hı hı. E i̇şte e, imanın işte artmasıyla işte yani ancak küfrün azalmasıyla iman ziyadeleşir falan. Ama evet. Mert'in konteksine baktığımız zaman ya yani ben anladığımı söylüyorum hocam. Hı hı. E, yine siz bu noktada e, biraz daha konuyu derinleştirirseniz sevinirim. Evet. Yani böyle e, nasıl diyelim, işte kalbi böyle bir şey olarak düşünelim. Ya evet. işte bunun işte yüzde yirmisinde biraz küfür var, yüzde sekseninde evet. iman var şeklinde bir şey aslında İmam-ı Azam'ın düşüncesine uygun bir şey değil. Yok yok zaten öyle diyor. Eğer evet. diyor siz iman artar eksilir diyorsanız diyor o zaman evet. diyor, kalpte imanla küfür bir arada bulunuyor. Biri artarken birileri azalıyor demeniz gerekir diyor. O da bu mümkün değildir diyor. Ya kalpte ya iman vardır ya küfür vardır diyor. Aynen, şeyi yani Çok kullanırlar, ee, aynen. Yani artma eksimi bu yüzden olmaz kalpte. İkisi ya birer de Yani e, Ali Ülkari bu, bu cümleleri kurarken sanki, yani bilmiyorum aklına geldi mi acaba böyle bir şey? Sanki bunun dışına çıkan bir şey var, yapısı var değil mi? bu ibarelerin dışında genel olarak mı diyorsun? Yok yok şu şu şu ibareler bağlamında diyorum yani. Yani benim hani bilen bunu bu ifade genel olarak hanefiler bunu söyler. Hani iman artım artması için küfrün azalması gerekir. O zaman bunu söyleyemezsiniz. Zaten öyle diyecek herhalde. Cüz, Yok, öyle öyle öyle evet, diyebilir evet. ama sanki şunu ihsas ettiriyor hocam. Yani Hı. küfrün azalmasıyla iman artar. imanın artma, artmasıyla da küfür azalır gibi. İşte onu reddedecek sanırım. Fekeyfe yecüz yecuz diyerek reddedecek. Öyle bir ha, şey. Ha doğru. Ee, doğru. Doğru. Reddedecek. Şükür Allah'a. Tabii, tabii tabii Biz cümleyin gerisini daha şey yapmadan hemen burada şey yaptık. Fekeyfe yecuzu. Eee ya şimdi bir de şey de var hocam, yani e, bağlam, metnin bağlamı da seni öyle bir motive ediyor ki hı hı. veya konsantrasyonu sağlıyor ki, yani e, bazı ufak tefek, yani farklı cümle kalıpları olsa bile seni direkt o yöne yönlendiriyor. Değil mi? Evet, Ve keyfe ye şu nasıl mümkün olabilir? En yekune şefsul vahidu fi haletin vahidetin mu'minen ve kafiren. Yani bir insanın aynı anda hem mümin hem kafir olması nasıl mümkün olabilir? Ve leyse fi imanil mu'mini Kaldı ki imanın şey, müminin imanında şüphe olmaz. Keme ennehu leyse fi kufri kafiri şekkun. Yani kâfirin küfründe şüphesinin olmadığı gibi müminin imanında da şüphesi olmaz. Likavlihi <gülüyor> Teala. Allahu Teala'nın şu ayetine, sözlerine dayanarak bunu söylüyoruz diyor. Ulâike humul müminun hakka. Onlar gerçek müminlerdir. Ey Fîmel deyim. Yani başka bir yerde de bunun tersi olarak ve ulâike humul kâfirun hakka. Onlar gerçek kafirdirler. Ey fî mahalin âkır. Yani bu başka bir durum. Diğeri başka bir durum. Vel asûne yani günahkarlara gelince Zeynep bu arada biz ilerledikçe metni de ilerletmeyi unutma. Tamam mı? Evet hocam. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Vel asûne min ümmeti Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme Hz. Muhammed'in, Hz. Peygamber'in ümmetinden günahkarlar, müminune, hakkan, onlar gerçek mümindirler. Ve leysu, ve leysu bi kafirine, eyye, ey hakan. Yani bunlar gerçek anlamda, yani kafir değildirler. Şimdi gerçek anlamda ya kuracağımız, kullanacağımız kelimelere de dikkat etmemiz gerekiyor yani başka şeyler ihsas ettirmemesi anlamında gerçek anlamda kafir deyince gerçek olmayan anlamda kafir mi diye bir soru gelebilir. Yani özetle şunu söylüyor, Günah bir mümin günahkar olsa da mümindir. Yani özü itibariyle mümindir, kafir değildir. Bunu net bir şekilde ifade ediyoruz. فَاَشَارَ الْاِمَامُ بِهَدَ kelami. Yani imam ee, İmam-ı Azam'ı kastediyor yanılmıyorsam. Bu sözüyle şuna işaret etmektedir. ile en-i'siyane günah la yunafil imane. imanı ortadan kaldırmaz. Keme huwa mezheb ehli sünneti ve cemaati ki bu da ehli sünnetin temel görüşüdür. Hilafen lil havarici vel mutezile. Haricilerin ve mutezile'nin aksine fe innehuma onlara göre onlara göre la yeçtemiani yani günah ile iman aynı yerde olamaz ee, hocam bir şeyler söylemek ister misin burada eklemek ister misin yok hocam eyvallah ve nahnu nehmilu hadel ale ala makamil kemali Ha yani e, yanılıyorsam düzeltin hocam. Ha yani böyle günahın olmadığı iman dolu bir kalp bu e, yani mükemmellik bağlamında yorumlanabilir. Evet bu artma güçlenme şey ancak Kemal noktasında söyleyebiliriz yoksa. Ha yani hiç günah hiç günah işlememiş bir yapının. Bu mükemmelliği ifade eder gibi anladım ben hocam. Ben de şey olarak düşündüm. Şimdi bu Hı -hı. E, şey yapıyoruz ya ne dedi isyankarlar için biz muhteşemizler ve hariciler gibi düşünmüyoruz. Yani amel imanı arttırır ya da azaltır şey var ya İman artar mı artilmez Bu Bizim sadece bu artma eksimi kemal olarak kemal anlamında söyleriz. Yani o mükemmelliği arttırma yoksa evet ya iman vardır ya küfür vardır. Bu noktada bir artma olmaz. Yani ben biraz şu e, ilk bundan önceki cümleyle bağlantılandırarak yani işte hani mutezileyle hariciler şey diyor ya yani günahla iman bir kalpte buluşmaz diye. Hı hı. Yani sanki bunun ilintili olarak e, yani evet yani günahkar olmama tamamen iman dolu olma da bu da Kela şey Kemal evet. makamını evet, evet, evet, ifade eder evet. ki böyle yorum ancak böyle yorumlayabiliriz. Evet, evet, ben evet. öyle anladım. Evet evet. Öyle evet. hocam. Yani diğerleri şöyle diyordu: Allah a isyanla iman bir arada olmaz diyordu. Biz ise Hı -hı. imanın kemali, kamil imanla olmaz. Yoksa iman esyan iman duruyordur. Ama kamil evet. imanla olmaz. Doğru. Hı -hı. Eyvallah. Güzel oluyor hocam böyle. Yani e, olabilecek farklı tercümeleri Hı -hı. söylemek. Dersin bereketini arttırıyor. Valla, yok isabet buyurdun hocam. Doğru. Eyvallah abi. Ee, fe inne nefkel masiyeti bil kulliyeti minel mu'minin. Ee, yani bir mü'minden külli anlamda yüzde yüz günahın olumsuzlanması kel muhalim. İmkansız bir şeydir. Yani kim olursa olsun İlla az veya çok günahtan azade değildir. Doğru mu hocam? Hı hı. Ve emme nahba kavlihi Taala, Şimdi allah Teala'nın şu sözünde olduğu gibi ve ize tulyet aleyhim ayatuhu zâdethum iman. Onlara ayetlerimiz okunduğu zaman imanları artar. Ha, buna gelince femanahu iqanen buradaki anlam şeyin e, yakin, kişinin bunu yakini bir boyuta ulaştırması yani artık imanın öznesinin devreye girdi e, yani şey değil nesnenin değil artık insanın bunu özümseme süreci kastedildiği için burada iman artar kişinin yakini seviye ulaştırması kişinin kendi tecrübe üst seviyeye ulaştırması bakımındadır. Veya, evet. veya şöyle e, müevvelin şöyle yorumlanabilir. Bi murade ziyen ennel murade ziyadetel iman'i bedel olarak okuyabiliriz herhalde. Bi ziyadetin nuzulil mukmeni bihi fi ayil Yani nuzul dönemini düşünelim. 23 senelik nuzul dönemi Kur'an peyderpey iniyor. işte Müzul, işte Müzul'ün 10. yılında Kur'an'ın tamamı inmemişti mesela. Yani burada o iman edilen Kur'an ayetlerinin Artmış. artması. Evet. Çünkü Hz. Peygamber hayatta hala vahiy kanalı açık. Ayetler geliyor. Dolayısıyla bunların artması anlamında bir şey söylenebilir diyor. Böyle yorumlanabilir diyor. Ama hocam sizin farklı bir şeyiniz olur mu zaten hocam? Zaten hocam destursuz giriyoruz ya anlayışına sığır. Eyvallah. <gülüyor> diyorsun ki yani böyle şey yapma yani diyorsun. Yani Yani e, o şey anlayışına sığırmayarak böyle giriyorum zaten. Tamam. Eh tamam o zaman ben e, bir şey demiyorum hocam sen direkt tamam. dalt. <gülüyor> <gülüyor> e, <erişim, hasta> <gülüyor> e, ve emme kavlihu sallallahu teala <gülüyor> aleyhi ve selleme. Şimdi Hazreti Peygamber'in sözüne gelince. E, limasu ile yani veya lemmasu ile işte sorulduğu zaman bu soru üzerine nedir o? ennel iman yezidu ve i̇şte, yengusu iman artar ve eksilir diye sorulduğunda neam yezidu evet artar hatta gethule sahibuhu el cennete yani o iman sahibi cennete girene kadar artar ve azalır hatta yadkhulu sahibi annar i̇şte o e, ne diyeyim, iman sahibi cehenneme girene kadar azalır hemen bunun anlamı şudur ennahu yezidu bi itibari amalihil hasenet. yani salih amellerin bakımından artar hatta hatta yadkhula sahibi al-jannete dukhulan aw ev, aw ev, yani böylece bu salih ameller artması yoluyla cennete iman sahibi girer ve yankusu bir tike bi amali seyyati yani kötü amelleri seyyati işlemesi günahkar olması itibariyle de azalır hatta yadkhula sahibi an-nara awla ve öncelikli olarak öncelikli olarak yani günah kat sayısı 60 ise daha fazla ise önce nereye girer? Cehenneme gider. Ama salih amen kat sayısı çoksa öncelikle cennete gider. Gibi bir anlam çıkıyor sanki. ثُمَّ e, يَتْخُلُ cennete Girer cehenneme azabını görür sonra cennete girer. Neyle? Bir imani اَحِرِ Ondan sonra imanı sayesinde cennete girer. Kemâ huve muktaba meshebi sünnet. Yani ehl sünnetin görüşünün gereği olduğu gibi. Bu şekilde. Ede yok. Haricilik ve muhtezilede cehennemden çıkıp cennete girmek yok maalesef. Evet. Aynen. Günahı. Aynı zamanda o şefaatle ilgili bilgi de verebiliriz hocam. Yani burada yani şefaat Müminlerin cennette derecelerinin arttırılmasına yöneliktir. Sistem gerektir, de, değil mi? E, günahtan kurtuluşun tek şeyi tevbedir. E, tevbe evet. etmeyene şefaat de yoktur, aff da yoktur. Ama ehl sünnete göre günah tevbe etmemişse bile şefaatle evet. uğrayabilir, affedilebilir. Aslında as, belki de yani şefaat edilmesinin ilk e, nedeni de o olabilir yani. Özellikle, değil mi? İşte orada e, biraz şey görüyorlar, malum hocam, bunu adaletsizlik olarak görüyor mutezile Yani adam büyük günah işlemiş ama pişman olmamış. E, o pişman olmamış kimseye diyor, şey olmaz, e, herhangi bir şekilde yapılması, onu sanki tövbe edenle bir tutulması veya günah işlenmiş birisiyle bir tutulması olmaz diyor. ehl Sünnet'in bakış açısında da Allah'ın kudretine ve merhametine sınır koyamayız diyor böyle yapamaz, edemez gibi. Bir de Hazreti evet. Peygamber de şefaatin büyük günah sahiplerine bir e, şey de açık manasıdır. Zaten evet. tövbe etse, günahından zaten kurtulmuş oluyor. O yüzden evet. hadis diyor, tövbe etmeyeni gösteriyor yani Ama yani ben sanki e, yani bu eleştiriye karşın, geçen hafta da dinlendirmiştik ya tekrar hatırlayalım. Yani bu Hanife, haf ve reca kavramlarını koyuyor. Yani bir nevi ee, belki haricilerde böyle bir kurum yok ee, şeylerde de el menzile beyin el menzile var yani el menzilete el menzile menziletene karşılık gelen aslında haf vereca. mürciyede de e, anladığımız kadarıyla e, bu haf ve şey yok bağlamı yok diyebilir miyiz hocam sende olabilir hocam evet Tabii yani daha derinlemesine bakmak lazım o birbirlerine evet. yaptıkları reddiye edebiyatı bağlamında. Kapı kapıyı açıyor hocam. Yani söz sözü açıyor. Hala evet. e, nedir bu? Enne tasdika yani tasdik minel keyfiyatı nefsiyeti lil insanı. Yani insanın kişisel e, ne diyelim? Nitelikleriyle yani, mi diyelim? Nitelikleriyle ilgili şeydir. Ve hiye bu takbelü ziyadete ve noksane. Yani bu artmayı, eksilmeyi, tam dediğimiz bağlamı ifade ediyor zaten değil mi? Artmayı ve eksilmeyi kabul eden bir yapıdır. İtibarül kuvveti ve ta'fi düşlü ve zayıf olması bakımında. fi meratib ikani yani bunu yakini, kes, keskinleştirme, kesin bir noktaya ulaştırma dereceleri noktasında. Sımit tu ve yani sonrasında e, taat itaat yani iyilik yapmak ve ibadetu kulluk veya işte bildiğimiz ibadet semaretül imanı. Bunlar imanın bu imanın kişinin bu içsel niteliklerinin sonucudur meyvesidir. Taat ve ibadet ve netice tül o e, kesinleştirme ameliyesinin sonucudur ve e, tenurumu diyelim hocam buraya. Evet evet tenur Ten kalp kalbu evet. binur irfan. Evet yani kalp irfanın Nuru. nuruyla aydınlanır Nuru. bir khalafil maasiyeti günahın aksine. Evet fakine çünkü günah sevidi al kalbe ee, kalbi karartır ve kuvveti mahbber Rabbi Rabb sevgisini azaltır zayıflatır ve rubeme yani e, belki de e, yecürühu müdavmet el gıcıyani e, ile zulümatif kufrani yani bu günah günaha devam ettirerek insanı küfrün karanlıklarının içerisine çeker. Sürükler insanı oraya doğru. Se inne sagirata tecurru veya tücurru şu an tam e, hatırlamıyorum. Hocam sizin bir öneriniz var mı buna ilişkin? cerre yecurru diye hatırlıyorum. Herhalde öyle olacak hocam. Fakine sığırıta tajırı büyük günahta büyük sürükler. Ve büyük günahda insanı küfre sürükler. Fıneselullah afiyete ve Allah'tan sağlık ve hayırlı bir son istiyoruz, dua ediyoruz. Hı. Evet. Yine yeni bir başlık ama burayla alakalı saatimiz daha beşe yirmi var. Evet. El-mü'minûne muştevûne fil-îmâni. Mü'minler iman noktasında eşittirler. Mütefâzılûne fil-amâli. Ameller noktasında Derece derecedirler. Birbirlerinden üstündürler. Vel mu'minûne müstevûne ey mutessavûne fil imani. İman da eşittirler. Ey fi aslihi ve tevhîdi. Yani özü itibariyle iman kavramının bizatihi kendi özü itibariyle iman etme ameliyesi bakımından yani iman kavramı bakımından eşittirler, tevhid kavramında da eşittirler. Ey fi nefsi, yani özü itibariyle tevhid, yani aynı tevhidi inanıyorlar. E, yaptıkları eylem iman eylemi, on de iman eylemi, bun de iman eylemi. eylemi. Bilmem yanlış anlıyor muyum hocam? Farklı bir şey söylemek. Evet değil. evet özü asli itibariyle eşittirler. Evet ve innama kayet nabihma yani biz ikisiyle böyle bir sınırlama takyit yapıyoruz ki فَاِنَّ kufra mal الْا۪يمَانِ Çünkü imanla birlikte küfür ne gibidir? كَالْعُمْيِ مَعَالْبَسَرِ Yani körlükle birlikte görme gibidir. Ki bunlar ne olmaz? Bir araya gelemez demek istiyor. Yani imanla küfür aynı anda aynı yerde bulunamaz. وَلَا كَكَّ اَنَّ الْبُسَرَاءَ يَخْتَلِفُونَ ف۪ي قُوَّتِ الْبَصَرِ Güzel bir örnek hocam bu. Ee, i̇man hangi noktada artar, eksir, hangi noktada artma, eksilme söz konusu değil. Güzel bir örnek. Evet. Yani körlük ve görme gibidir. Bu noktada işte herkes eşit. Ama e, görme gibi, durumunu... Ha, görme durumunu düşünürsek yehterifune fî kuvvetil basarı ve Ha Bunda insanlar yani böyle görme gücü veya zayıflığı bakımından çeşit çeşittir. Feminhumul <gülüyor> akfeşû kimisinin görmesi doğuştan zayıftır. Doğuştan kördür. Vel aşa kimisi böyle bulanık görür. Gece, gece körüdür. Değişir yani. وَمَنْ يَرَلْ حَدَّثَ حَدَّثَ سَف۪ينَ يُونَ الرَّتِيقِ Yani e, bir kimisi de vardır ki yani böyle e, kalın, ince olmaksızın kalın çizgiyi gör, görür illa bir züccacetin yani görmek için yani bir gözlüğe falan bir alete muhtaçtır Benim ancak yani. onun da <gülüyor> Esta bulacağım. <Biz> onu görmüyoruz. Women yara an kurbin zaidin alal adeti ya kimisi de böyle yakından daha iyi görebilir. Ve eee ahirun bidti başkası uzaktan daha iyi görebilir. Evet. evet. evet. evet. Evet. ve minhuna buradan hareketle gâile Muhammedun alâmet deme yine tekrar e, Muhammed Şeybani'nin şu sözüne dönüyoruz ekrahu en yekule imani ke imani Cebrail'e yani benim imanım Cebrail imanıdır demekten çekinirim. Bunu hoş görmem bel yekulü demesi lazım amentü bime bihi Cebrail Cebrail'in inandığı şeye inandım demek daha doğrudur. ve Yine la en ahadun bir kişinin şöyle söylemesi de yine doğru değildir. İmanı imanil enbiyâ. benim imanım peygamberlerin imanı gibidir. Bel walayembagi daha da yani başka bir açıdan yani başka bir örnek olarak da şunu verebiliriz şöyle de demesi gerekmez imanı ki imanı Ebubekir'in ve Umar'a ve amsalihi'ma. Benim imanım Hazreti Bekir, Hazreti Ömer ve benzeri önde gelen sahabelerin sahabenin imanı gibidir demesi de gerekmez. Fe inna Fe inna ee, Evet, fe inne tafavuta nur Nas hocam. Doğru doğru hocam. Fe inne tefavüte nuri kelime. Ha, ya acaba yani şart mı yapacak evet. falan diye şey yaptım da. Fe inne tefavüte fi kulubi ehliya kaldı ki yani e, ehlinin kalbinde tevhid kelimesinin nurunun dereceleri la yahsihi illa Subhanahu bunu ancak Allah sayabilir. Başka hiçbir kimse sayamaz. Evet. kimin kalbinde ne kadar imanın nuru var veya yok, bunu ancak Allah bilir. Aslında bu şeye de girmemek gerekiyor. Diyor yani. E, ya işte şu e, yarıştırmanın çok da iyi bir şey olmadığına da e, vurgu yaptığını söyleyebiliriz. Satır aralarında. Feminen <gülüyor> insanlardan öyleleri vardır ki e, ne diyelim yani men, men, men nevveraha, bunun e, faalini Allah'a hak edersek, fi kalbihi keşşemsi veya kişi de olabilir, pardon. Yani imanın böyle, nurunu artırmıştır, kalbinde güneş gibidir iman. Doğru mu hocam? Hocam, e, bir, bir, bir dakikanı isteyeceğim de. Tamam. Femilen nâsî men nevverâhâ fî kalbî keşşemsi. Yani insan böyle kalbinde şey yapmıştır. Yani imanı parlatmıştır. Aynı güneş gibi olmuştur. Ve minhum kel kamerî. Başkasının parlatması biraz daha şeydir. Ay gibidir. Ve minhum. Öylelerde var ki kel kevkebî durriyyî. Yani böyle parlak bir yıldız gibidir. Onunki biraz daha şimdidir. Ve ee, minhum öyleleri de vardır ki kel meş'alil azimi yani adamın kalbinde imanı parlatması böyle büyük bir meşale gibidir. Ve ve ahirun ve ve ahirin ve başka bir insanı ki de kesirracit daifi böyle zayıf bir kandil gibidir. Yani yine bu insanı tamamen kendisini tecrübesini parlatmasına göre değişmektedir. Li kavlihi Aleyhissalatu vesselamu Hazreti Peygamberin şu sözüne inan diyoruz ve zalike azaful imani. Böyle kitab-ı işte böyle geçiyor. Yine ve kavli Aleyhisselam ve selam inel şusuzu el müminul kaviyyu uhabb ila Allah Yani kuvvetli güçlü mümin zayıf müminden Allah'a daha sevdi. Gibi sözlerinde bunu görüyoruz. Hocam şurada mennevera var diyor hocam. Onun eee evet. fail olarak insanı alıyoruz değil mi hocam? İnsanlar içerisinde vardır. Acaba, acaba o min olur mu ya? Min nuriha fi kalbi kalbindeki nurundan keşşemsi, güneş gibi. Ya sanki kontekste bakınca fi gibi kullanmak gerekiyor gibi geldi bana. Öyle de olabilir hocam, min nuriha. Ben de emin değilim çünkü hani normalde olan minennasi men olması ama nevvelahın evet. kendini nasıl olacak o? Parlatan. Yani kalbinde parlatması. Ya öyle bir parlatan bir insan vardır ki kalbinde imanı güneş evet, gibi. Güneş diyor. gibi diyor. Ha yani o an evet tevhidi e, kalbinde parlatan tevhid kelimesi. Evet. Bu hal, kelimeye gidiyor herhalde. Güneş gibi. Evet evet. Tamam. Öyle düşündüm. Bilmiyorum yani evet, senin yani farklı normalde minen, varsa... men men nasi kalıbı olur ya. Yani beklenen meni, men men olması. Döbükü zaten bulamadım evet. şeyini bulamadım. Çıkmadı. Evet yani 2000 min artarda Yok çıkmadı zaten. Evet. evet. Devam edelim hocam. Ve kuvvetu İşte burada işte o kuvvet yani bu kuvve yani ne diyelim yetenek değil mi hocam. Aslında burada yetenek, şeyden yetenek. bahsediyoruz ya. O e, evet. imandaki kuvvet. Bu şey söylüyor. Peygamberin sözünde el mümin kavi el müminur kavi diyor ya. Buradaki evet. kuvvet, yani kuvvetli mümindeki o kastedilen kuvvet nedir? Evet. Yani? yani sanki bütün yukarıyı topluyor gibi hocam geliyor evet, evet. bana. Hı hı. E, yani yetenek anlamında da diyebiliriz. Yani yeti. Yani öyle bir yeti ki adam şey yapmış, parlatmış, parlatmış hemen en ufak bir şeyde çok büyük sonuçları oluyor gibi düşündüm. Bilmiyorum. Peşmülül <gülüyor> kuvvet zahiriyyetel ilmiyete vel kuvvetel batıniyyetel ilmiyete. Pardon. Kuvvet zahiriyet, ameliyete ve kuvvet batiniyet, ilmiyete. Yani hem dışta görünen ameli evet. kuvveti hem de içte görünen ilmi kuvveti de. Hepsini kapsayan bir şeydir. Yani bu birbirinden ayrılan bir şey değil, birbirini tamamlayan süreçlerdir. Ve ale minwal hadil anvari işte bu nurlar üzere Dünya, dünyada ee, tazharu mu diyelim hocam, tıdhiru mu diyelim? Tazharu daha şey gibi geliyor ama. Evet, evet. Ee, tazhar, ortaya çıkar. Cuhun. Evet. Tazharu envaru ulumihim ve amalihim ve ahvalihim fil ufva. Yani işte dünyada da aslında, ahirette de amellerinin, işte e, bilgilerinin, hallerinin şeyin, nuru ortaya çıkar. Ve kulleme iştette nuru hadi kelimeti, yani bu kelimenin nuru her kuvvetlendiğinde ve azumat mertebetuha, derecesi her yükseldiğinde ahraqa mineşşubuhati veşşşevati bihaseli kuvveti. Yani bu kuvvetin orantısına göre işte şüpheler tamam mı? işte e, kötülükler veya ne diyelim e, arzular mı diyelim? Yani gereksiz arzular işte. Şehvetler neyse evet. bütün bunların hepsini evet. yakar. imanın nuru. Bi haysu şu itibarla rubeme vasale ila halin la yusadifu şubeheten ve la Böyle bir noktaya gelir ki insan Evet yani o güce göre. Yani kalbinde hiçbir böyle şüphe ve böyle yanlışa dair bir arzu falan kalmaz. O derece yip bitirir yani. Vela evet. zemben ve la illa ahraqa. Geride sadece o nurun yaktığı kötülük ve günahtan başka bir şey kalmaz. Onlar da gitmiştir zaten. Evet. Ee, Bel e, tegûlun nâru e, cez ya yani işte. evet cüz pardon. öyle ki diyor ateş geç der ya müminu, ey mü'min çabuk geç çabuk geç der fe atfa lehebi çünkü senin nurun benim ateşimi söndürüyor der hemen bir an önce geçmesini istedikler Arafa herde şimdi bu çerçeveyi bilen bir insan Arafa manaa kavlihi Allah Teala'nın şu ayetinde anlamını bilir. İnna Allah Teala haram al-nari man qala la ilahe illallah yembagi pardon pardon yaptagi bidelike ve yani her kim nasıl o tamamen Allahı arzulayarak yani yönünü Allah'a dönerek la ilahe illallah Diyen bir kimseye Allah cehennemi haram kılmıştır. Yani bu şeyin anlamını anlar diyor bu çerçeveyi gören. Ve e, kavlihi yine şu e, sözünü la yet nare men kâle diyen bir kimse girmeyecektir. Ve yani aslında birçok insanın anlamakta zorlandığı buna benzer birçok sözü bu çerçeveyi, yukarıda açıkladığımız çerçeveyi bilen insan çok rahat anlayıp bilecektir diyor. Çok hızlı mı gidiyoruz hocam? Yok, iyi gidiyoruz. Ha. Eyvallah. Arkadaşlar, hızlı. çok hızlı gidersek siz de uyarın bizi hatta yani zannaha ba'duhum mansukatun ve ve zannaha ba'duhum kabla wurudil evamir ve nawayi şimdi eğer hani birçok insana zor gelir diyor ya şimdi o zorlanan insanlardan bahsediyor işte bazıları böyle gereksiz açıklamaları girmeye çalışıyor. İşte ya bu işte şeyden önceydi neshedilmiştir bunlar İşte bu sözler veya bu ayetler neyse ve işte bunlar emirler ve nehirler gelmezden önce söylenmişti gibi böyle anlamsız yorumlara girer. Wa hamalehu baduhum bazıları da ala naril müşrikine vel küffari derler ki ya işte o müminler işte kafirlerin ve müşriklerin ateşine değil de işte başka kendilerine özel bir ateşe girecekler gibi enteresan e, kurgusal yorumlar yapar. وَاَوْوَلَا بَعْضُهُمْ Bazılarda اَتْدُخُولَ بِالْخُلُودِ Kalıcı olarak girmeyi anlar. Diyor. O, o şekilde yorumlar. E, tabi böyle işin özünü anlamayınca bu tür e, yanlış yorumlar yapılabilir demek istiyorum. فَاِنَّ فَاِنَّ شَارِعًا لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ حَاسِلًا Yani halbuki e, şari bunu böyle kılmadı. Bunun böyle bir sonucu olarak kılmadı fakat Sadece dil ile söylemenin bir sonucu kılmadı. Ve teammel. Hadisel bıtağati. işte bıtağka hadisini düşün diyor. Butaka şey mi hocam bir kumaş fiyatı mı? Onunla ilgili bir şey diye alıyorsan. Bilemiyorum Hatırlıyor. hocam. Hatırlıyor musun sen hocam? Yok hocam. Bilemedim. Bıtağka hadisi hangisi oluyor acaba? Ee, ya işte bir kumaşın fiyatı ile ilgili bir rivayetten bahsediyor. Şu an o kadar mı söyleyeyim. Çok da şey değil. Ee, gerekli değil burada. Fe inne mine'l ma'lumi. Burada bilinen nedir? Enne kulle muvahhidin lehu mitli hazil Yani her muahid için yani böyle Şuradan bir gene bakalım hocam ya. Hocam şey çıktı, bir tak hadisi. Tevfik kelimesi mizanda en ağır şeydir diye rivayet edilen bir hadismiş. Bir de kumaş evrak. falan. Etika, yere, küçük evrak demekmiş galiba. Evet, küçük evrak. Evet. Etika, etiket, şey, kart, mart anlamı da var biliyorsun hocam. Ee, böyle bir... Ha yani Tümünü demek istiyor. yani o herhalde anlamına kadar etiket etiketine o güç kuvvet ne kadar yansımışsa değil mi o kadar şeydir. Bu şey varmış hocam ee, kıyamet gününde bir sahne orada e, üzerinde Eshedünlü Aleyhisselam ve Eshedünlü Muhammed A'tuğürasül yazılı bir bitaka küçük bir evrak çıkartılır ve kendisini bu tartıya konuyormuş bu şey tartıya konuyormuş ee, ve ağır basıyor öyle bir şey varmış İbn Macebe. Biraz yani gene şey okumadım. Yapıyor. Evet. evet. Yani şeye vurgu yapıyor hocam gene. Yani kişi kalbindeki imanını ne kadar parlaktıysa yani o bütakası da ona göre ağır veya daha hafif gelecektir diyor. Yani eee o ölçüdedir gibi bir şey söylüyor sanki. Yanlıyor muyum burada hocam? Tabii hadisini eleştiriyor mu? Eee hadisini düşün. Fe'in lemine men merdemen muvahhid lehu misl hadisleri kesur. Lehu yetfurunar. Onların çoğu. Yani birçok birçok insan şeye girecek diyor. Cehenneme e, girecek diyor. Yani burada şunu söyledi hocam. Yani sadece e, hani burada işte men kale la ilahe illallah şeyi var diyor hocam. Yukarıdaki hadislerde geçiyor. Evet, evet. Diyen, diyen, yani şunu demek istiyor yani. Yani bunu sadece sırf dille söylemek değil diyor. Evet, evet. Yani kalple bütünleşen bir şekilde. Ya muhtemelen o bıtaka hadisini de buna delil olarak getiriyor. anladığım evet. kadarıyla. Yani sırf mücerret dille söylenmiş bir şey değil. Kalple de bütünleşmiş. Ha, birisi çok özümsel, birisi az özümsel gibi anladım ben. Evet. Evet hocam, verdiğiniz ekstra bilgiler için teşekkür ediyoruz. <Gülüyor> Ee, mütefâdilûne fil âmâli ee, ameller noktasında farklı farklıdırlar. Birbirlerinin üstündürler. Ey bihtilâfil ahvali durumların farklılığından dolayı. Gâle fil vasiyeti imam vasiyede diyor ki thümmel amelu gayrul iman amel iman değildir. <gülüyor> Bunlar tamamen farklı şeyler. İmanı gayrul ameli. İman da amel değildir. Bir delili enne Delilimizde şu diyor. Ketiran minel avkati birçok zamanlar yeterfül amelu minel mukmini yani müminin üzerinden kaldırılan ameller vardır. Ve le bu durumda şöyle demek mümkün olmaz en yukale yeterfyu anhu iman. Amel kaldırıldı diye onun üzerinden iman da kaldırıldı demek doğru olmaz. Örnek örneğin işte <gülüyor> özel gününde olan bir kadın tertef anhas salatu yani o özel günlerinde namaz kılmaz. Ve <gülüyor> şöyle şöyle denmez yani en yukale rufiya anhal iman yani o günlerinde namaz kılmaz demek iman üzerinden kaldırılmıştır demek değildir. Ev veya umira لَهَا بِتَرْكِ imanı Veya işte o durumlarda namazı kılma demek imanı terk et demek değildir. وَقَدْ قَالَ لَهَا شَارِعُ شَارِعُ Teala ona şöyle der دَعِسْ işte سَوْمَ yani o özel günlerinde orucu bırak, oruç tutma فِنَّقْضِيهِ sonra kaza edersin wala yasih an yuqala şöyle demes. Dai el iman fi yani imanı bırak sonra kaza edersin demez yani saçmalık olduğu açıkça belli diyor yani. ve yuzu şöyle de en yuqala şöyle denmesi mi diyorduk. Leisa lil fakiri zekat. Yani fakire zekat Gerekmez demek doğrudur. Velaycuz en yuqal el isal fakir el imanu yani fakire iman gerekmez deme demek doğru olmaz. Heh, yani arada fark vardır. İnter Alıntıyı bitirdim. Evet ve hasilu sonuç itibarıyla enel amele muayyurun lil imani inda ehli sünnete ehli sünnete göre imandan başka bir şeydir lâ ennehû cehlin minhu yani imanın bir parçası değildir. eee ve ruknün lehu minel erkânı kemâ yekûlul müteziletu. Yani e, mutezilenin dediği gibi imanın rükünlerinden bir rükün değildir. Yanılıyorsam söyle hocam. Yok hocam. Öyle doğru. Evet. Lima şuna binaen. Dellimizde şudur diyor. Yedülle aleyhil atfu. Burada atıf var. Bu atıf bizim dellimizdir. Ellezi huve fil asli özü itibariyle lilmugayyereti. Beynel matufi vel matufi aleyhi. Bu harfi var ya atıf. Amel evet. Aynen. Aynen. Yani bu atfedilen ve matufun aleyhi arasında tamamen bir başkalık, birbirinden ayrı olduğunu gösteren bir değildir. Hayt-i Câif-ül-Kurani Kur'an-ı Kerim'de geldiği gibi, kavli teala, şöyle geçiyor mesela, Amenu ve iman edin, edenler ve amel işleyenler ayrı ayrı bunları oradaki vav bunların farklı olduğunu gösteriyor, diyor. Evet, bunu bitirdik. Şimdi neye geçiyoruz? Ee, i̇slam ve bunun imana nispeti konusuna. Evet, buraya kadar eklemek istediğim bir şey var mı hocam? Yok hocam. Eyvallah. Manel İslam İslami ve nisbeti imani. İslamın anlamı ve imana nispet edilmesi. وَالْاِسْلَامُ teslimi. İslam, teslim olmaktır. Ey batına yani e, içten bir teslimiyettir. Samimi. Değil mi hocam? Diyebiliriz değil mi böyle? Evet, içten. وَالْاِنْ قِيَادُ لِي اَوَامِنِ اللّٰهِ Allah'ın emirlerine bağlı olmaktır. Sıkı sıkıya bağlı olmaktır. Uyumaktır. Ey zahiren, yani açıkta da yani toplum içerisinde işte haricde de insanın Allah ne uyduğunu göstermesidir. Fe fi tariqul dil açısından dilsel kullanımı açısından eee fi nuskatin femin tariqu'l-luğati başka bir nüshada femin <gülüyor> fefi değil de femin <gülüyor> tariqu'l-luğat şeklinde geçiyor. Dil bakımından dilsel kullanımı bakımından farkun beyin iman ve İslam yani iman ve İslam arasında fark vardır. Se innel e, dinsel açıdan iman kuvvet onaylamak kabul etmek tasdik etmektir. Kemaa قال الله تعالى Allahu Teala, Allah Teala dediği gibi De sen ma bize inanmadın değil mi hocam doğru mu söylüyorum hayatın evet, şeyde evet, burada evet. öyle geçiyor evet sen bize ben... yitirici değilsin o e, hangi şeyle mi? Hazreti Yusuf'la ilgili ha, Hazreti Yusuf o şey e, bakayım evet Yusuf suresinde hocam e, evet. bu şey o, on, 17. ayet Hazreti Yusuf'un onlar şey yapıyor ya kardeşleri ondan hmm. sonra babalarına geliyorlar işte kurt yedi falan ama ondan sonra diyorlar hmm. ki ona, ha doğru doğru o men te yani sen biz bunu evet. diyoruz ama sen yine bize inanacak değilsin. Doğru, doğru kardeşler diyor. Yani iyi bir şey bırakmamışlar. intiba bırakmamışlar babaların gözünde. Aynen böyle. <gülüyor> hayır size, <gülüyor> hayır size <gülüyor> <hayırsize> evlat bunlar. Sicilleri <gülüyor> belli, bozukmuş. Evet, tabarık. Ama gene içlerinden bir insaflık çıkıyor ya. Yani. Öldürelim de atalım diyor bir tarafa. <gülüyor> Evet, e, vel-islamu mutlakul intiyâdi. E, İslam ise yani mutlak anlamda bir bağlılıktır. Ve minhu kavlu teâlâ, ayette geçtiği üzere, ve lehu esleme. İşte ona boyun eğdi. Ey inkâde, yani ona bağlı ol. Ki men fissemâvâti vel ardi tav'an. Yerde ve gökte olanlar işte, gönüllü olarak ey el melayket yani samiyetle Allah'a bağlı olurlar boyun eğerler vakirhan Ve veya işte ister isteyerek ister istemeyerek ister seve seve ister sevmeye sevmeye Değil mi hocam? Hı hı. ey el, el yani böyle e, yani şey gumüsüzlük içerisine içerisindeki gumüsüzlük durumunda kâfirler. Evet. Bunlar yani gönülsüz bir şekilde. Fel imanun muhtassun bil inqiyadil batini. Yani iman burada ne ifade ediyor? İçten. İçsel bir bağlılığı, içten bir samimiyeti, bağlılığı böyle bir tahsis var diyor burada. Ve İslam İslam ise muhtassun bil inqiyadiz zahiri yani açıktan dışarıdan bir bağlılığı e, ifade eder. Böyle tasvir edilmiştir. Keme liru <gülüyor> ila kavli taala Allahu Teala'nın şu ayetinde işaret ettiği gibi. Kaletul ara bu amenna. dediler ki inandık. Gol de ki lem tu'minu hayr iman etmediniz. Ve lakin fakat deyin ki kulu deyin ki eslemle. Teslim olduk. Yani bir anlamda siyasi anlamda burada. Evet. Ee, ki şey velamma yadkhul al-iman fi qulubikum yani iman kalplerinize girdiği zaman ancak ne diyebilirsiniz İman ettik diyebilirsiniz vekema يدل عليه حديث جبرائيل حيث فرق بين الايمان والاسلام ki Cebrail hadisinde delalet ettiği gibi orada da ne yapıyordu İman ve İslam'ı ayırıyordu bi en veya bi anna ya yani bir en diyelim. Cale'l imane mahza tasdiki. İmanı mahza e, pür tasdik olarak kalbi, kalbin eylemi olarak nitelendiriyordu. Vel isleme vel kıyamu bil iqrari ve amalul abrari fi makamittaufiqi. Yani Allah'ın koyduğu yasalara göre onları tevfik on, onları tevfika oluştu muvaffak kılmasına göre e, ikrarın olması ve iyilerin amelleri olarak ne yapıyordu? Nitelendiriyor. Evet. Yukarıda söyledi iman, İslam budur. İman ııı e, budur. Velakin bunlar işte e, Farklı şeylerdir dedi mi hocam ha aralarında fark vardı lügatte sözlükte, sözlükte fark vardı dedi. Ha yani sözlük açısından fark vardı. Velakin fakat sözlük açısından fark olsa da la yakun olmaz. Ey la yucedu fi itibari şeriat. Yani feryatın nazarı itibarı bakımından olmaz. Ne olmaz? İmanın bila islam. İman İslamsız olmaz. Evet. Ey inquietadun batini gün bile inquietadun zahiriyim. Yani e, işten e, dıştan bağlılık olmaksızın işten samiyet olmaz. Kema kane li ehil kitabi, ehli kitap gibi. Ee, ne neymiş bu ve kema bu ciddi li abi talimin hal el Yine işte Abu Talibe. Kitap yöneltildiği zaman onun e, durumu gibi. Wakama sadara li iblis halal itabi. Yani e, iblis, şeytan azarlandığı, ayıplandığı, kınandığı zaman iblisten çıkan şey gibi. Bunları iman ve İslam'ı birbirinden ne yapamazsınız, e, ayıramazsınız. Yani bunlar biliyorlar. Hakikatin ne olduğunu biliyorlar ama ne yapmışlar? Ee, İslam var ama iman yok mu böyle olmaz. Yani bu itibara alınacak bir şey değildir demek istiyor. Değil mi hocam? Evet, evet hocam. فَلَا بُدْتَ مِنْ جَمْعِهَا فِي صَوْبِ السَّوَابِ Doğru mu hocam? صَوْبِ ismi سُوْبِ السَّوَابِ saul Onu bilmiyorum ki hocam Hızlı bakayım. Salada kökünden getiriyor yani o tam, tam de, evet gibi herhalde saul bündür o da. Ha bana bana da öyle geldi. Yani saul evet. güne Evet iş tam yüz külliyen olması için sanki böyle bir anlam veriyor hocam. Hı hı. Bunun ikisinin bir arada olması lazım. Evet Bir ki. arada olması lazım. Ve la islamun iman işte i̇mansız, yani da i̇mansız da İslam olmaz. Peki dün lima ki bu bir önceki cümleyi tekrar e, etmek üzeredir. Yani onun anlamını kuvvetlendirmek içindir. Ve işaretin ile işte şuna, şuraya da iş bir işaret vardır. enne istewi tektumul <Sessizlik> İslami ala tahakkukül imani. burada ne var? İmanın gerçekleşmesine öncelenmiştir İslam evet. burada. Ve aksuhu fi makamil ikani bunun tersi de o ne diyelim yakini boyuta oluşturma bakımından tersi de mümkündür demek istiyor değil mi hocam? Evet. Tersi de bunu vurgulamak içindir aslında. İz rubeme yetekat ve mutasdikul batiniyu yani şöyle de olabilir, işte, i̇şte. E, işten tasdik, e, işten samiyet, işten kabul öncelik öncelenir. Ve yeter karul inquietud zahiriyu, işte yani dıştan bağlılıkta, ondan sonra getirilir. <gülüyor> Ke e, mu'mini ahlil kitabi el kitabın müminleri gibi varubema yeterkattamul İslamu zahiran. İşte bazen işte böyle İslam işte zahir, zahir anlamında öncelenir. Tümme yucet tasdikü batınen sonra tasdik içsel tasdik bulunur. Kema <gülüyor> söz konusu edilir diyelim. Kema ve galibadil bazı münafıklarda olduğu gibi hayse seleku fil ahire fil ahire tarıkal müminîne. Yani görünüşte onlar Müminlerin yolundan gidiyorlarmış gibi, değil mi? Hocam eksiğimiz varsa tamamlayın hocam. Yok, münafıklarda baştan İslam var ama sonradan iman geliyor. <gülüyor> Bunu demeye çalış. Evet. <gülüyor> ha, bunlar ayran, ayranlara örnek veriyor bu yandan, da, değil mi hocam? İşte şey yani bir anladım. şekilde öyle veya. <gülüyor> Hangisi önce iman mı önce Hiçbir şekilde ayrılamazsın. Evet evet. Yok, hangisini öncelersen öncele, hiçbir şekilde ayıramazsın. İkisi birlikte olması gerekir. Tabi, temel fikir o zaten. Evet. Sanki. Yanlış yani, mı anlamışım çok hocam? temel fikir o hocam. Sadece galiba Aha. yukarıda şeyi anladım ben. İman evet. İslamsız olmaz, ee, istam imansız evet. olmaz. Eyvallah hocam. Yaş hocam sesiniz gitti ama hocam senin de bende görüntün dondu ve sesin gitti şu anki Kadir hocam duyuyor musun beni? Hocam ben... duyuyorum da görüntü dondu. Ha, ya işte demek ki bu, bu şeyler e... Ha görüntü donsun hocam sesimiz gelsin de önemli olan o ses. Evet bazen Abi, kesinerek de... geliyor. Yani bağlantıda bir sıkıntı var hocam. Herhalde. Biraz sonra düzelir herhalde. Şu, şu an nasıl hocam? Şu an iyi. Hocam yani e, benim anladığım şu, yani ne taraftan düşünürsen düşün. Önce hangisini sonra evet, hangisini evet. zikredersen zikret. Özü itibariyle birbirinden ayrılmayan şey. Evet. Ama... Aynen. Ayranları örnek veriyor. Bak ayranları bak bunlar bu, bu noktayı eksik yapıyorlar, şu noktayı yapıyorlar. De şöyle yapıyorlar falan. Bunlar Böyle yapmaları itibariyle bunlar muteber kabul edilmez. Evet. Muteber olması için ikisinin bir arada olması gerekir diyor. Bak sonuç da öyle bağlayacak hocam. Hı hı. Ve la elle bak o işte özellikle şeyde Hucura suresinde e, şeylerin bedevilerin durumunu bahsetti ya ve l'anne hadha vechul hikmeti fi kadiyetin yani mu'allefi kulup ilgili şeydeki hikmet yönü bu olsa gerek diyor yani tağuma yani her ikisi ey el-islamu vel iman öz itibariyle İslam ve iman ke şeyin vahidin ayrılmayan tek şeydir aslında te zahli sırtla göğüs gibidir veya sırtla karın gibidir eğil insan. insanın sırtıyla karnı gibidir fe innehu la yetahakkaqu wujudu ahadihima bidunil ahari yani diğeri olmadan biri olmadan diğeri asla gerçeklik kazanamaz evet ve her de ki bu e, temsilun dil makuli bil mahsusi. Yani e, hissedilenle makul olanı örneklendirmektir. Temsil yoluyla ortaya koymaktır. Doğru mu hocam? Evet. Başka bir şey diyebilir miyiz buraya? Yok, makul olanı, mahsul temsili. Ha, yani... yani yani böyle işte beş duyuyla hissedilenle e, evet. zihde düşünenin e, temsil yapılması, benzetilmesi. Evet. Fethedebber bunu düşün diyor. Fakat var eder İslam İslam açık bir şekilde geldi ve iman açık bir şekilde olur. Ve imanı siren iman içte olur, gizli olur ey mebniyün ala niyetin yani niyete Yani. vel hasulu, sonuç itibariyle ennel imane mahalluhu al yani imanın yeri kalptir e, vel islame islama gelirsek mevziuhu mevzi el kalibu onun mevziisi tekillendirendir amel yapandır yani Dış. Ee, dış, dış tarafıdır yani. Vel e, cesedül kamilü minhuma ha Yani bütün bir beden bu evet. ikisi birlikte olur. Yani o kalıbı harekete geçiren, kalıbı harekete geçiren, biz Türkçe'de kalıp evet. diyoruz değil mi hocam? Evet. Kalp ve kalıp yapıyor yani. Ha, kalıbı harekete geçiren kalptir yani. Evet. Hocam e, ne yapalım burada bırakalım mı hocam? Anlamı olabilir hocam. Bende biraz yorgunluk da var. Evet. Evet.